Bırak yani adam dinsiz de olabilir. Sana ne? Yani komünist de olabilir. Yahut Hristiyan Musevi de olabilir. Yani niye senin e, de, tam dediğin gibi olmaya mecbur? O zaman Kur'an'da bahsedilen ne? Allah dinsizlerden bahsediyor, müşriklerden bahsediyor. Hristiyanlardan, Musevilerden bahsediyor. Mecusilerden bahsediyor. Birçok insan grubu var. E, hepsi se özgürdür. Sen karışamazsın. Onların hakkındaki hükmü Allah verecek ahirette. Biz bu dünyada böyle bir hüküm vermekle bir keref değiliz. Sen mesela onu kafir olarak görürsün. Bir de bakarsın ki ahirette sen kafir olmuşsun. E bakarsın son nefeste o imanla gitmiş. O da mümin olmuş.